Covid öncesi uzak şehir arasında doktora eğitimin için çıktığım yola yolun getirdikleriyle sürüklendim. Salgın başladığında birkaç hafta sonra her şeyin normalleşeceğini düşünmem, şimdi yine düşündüğümde çok absürt geliyor. Salgın sürecinde öğretmen olarak öğrencilerime ulaşmak istedim, bir WhatsApp grubu kurup sadece ne yaptıklarını öğrenmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedim. Tüm bunları yaparken aynı zamanda mobbinge maruz kalıp kendimi ifade etmenin bir kadın olarak varlığımı kanıtlamamın daha da zorlaştığını gördüm. Bu süreçte yürüttüğüm doktora dersleri benim için bir çıkış, bir nefes alma oldu. Rol hikayemin şiirden ayrılma kısmına gelince bilinmezlik beni kara delik gibi içine çekse de bir seçim yapıp şehir değiştirdim. Yeni geldiğim şehir benim için aslında bildiğim ama tanımadığım templerle tanışmamı sağladı. Yeni geldiğim okuldaki öğrencilerle henüz tam olarak yüzle görüşemedik. Kendimi ek bir ekran karşısında ve anlatmaya çalışmanın zorluğu içinde buluyorum. Bu süreçte sadece salgınla mücadele etmedim. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi için mücadele etmemiz gerekti. Kendimi tanımanın ve yolculuğumun bir köşesinde nefes almam gerektiğini düşündüğümde, Başka arayışlar içinde meditasyon ile kendimi tanımaya çalışıyorum. Bilinmezliğin ortasında kaldığımızda beraber güçlenebileceğim insanlarla bu süreci geçiriyorum.